alt mahallelerini etkileyecek şekilde gidiyor arkadaşlar. Özellikle Yeni Mahalle Yoselin Mahallesi tarafında. Buradan bu şekilde devam ediyor. Görüyorsunuz. Bu Yarık. Burada bulunan kıyı restorantın restorant bölümünden geçmiş. Düğün salonunun olduğu taraftan geçmiş. Üzerinde bulunan her yer tamamen yerle bir olmuştur zarar görür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 Tamamen sular altında kalmış evet. Yani hem derin yarıklar oluşmuş O yarıklardan da sular çıkmış arkadaşlar Bakayım ben bu motoru şuradan çıkarabilecek miyim? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 2 metre yakın yarıklar oluşmuş ve o yarıklardan hep sular çıkmış yarıkların üzerinde ilerlemeye çalışıyoruz. Burası da çok kötü olmuş. Bakalım geçebilecek miyiz?